Geçenlerde arkadaşım bana bir tane bot fotoğrafı gönderdi. Botun hangi marka olduğu belli değil, nerede satışta olduğu belli değil, hangi sezon olduğu belli değil falan filan hiçbir şey belli değil yani. Sadece bir fotoğraf. Dedik ki Sümeyra bu botu bulabilir miyiz? Dedim ki tabii ki evet. Nasıl bulacağız elimizde hiçbir bilgi yokken? Google'ın görsel arama özelliğini kullanarak bulacağız. Telefonundan Google'ın uygulamasına giriyorum. Burada yazıyla aramanın yanında sesle ve fotoğrafla arama diye iki tane daha seçenek var. Fotoğrafla aramaya tıklayacağım. Aramak istediğim bot bu. Şimdi burada hemen tak diye görsel arama özelliğini kullanarak botun tam aynısını buldu. Ve bunun üstüne ona çok benzer başka opsiyonlar da buldu. Yani mükemmel bir özellik.